Merhaba dostlarım, ben Serdar ve Mountain and Blade Bannerlord'a hoş geldiniz. Tolgar'a oynadınız, küçük görüşleriniz. Ne abi, bu işaret ne, bu göz mü? Nasıl sağ ne oluyor? Bir olmuyor, Inç. Ee, Okey, evet bir günlük altın değişimi. Tamam, 36 altın kayırabiliriz, o sıkıntı değil. Azıcık azıcık performans sıkıntıları var gibi sanki. Eee... Biz oynadıktan sonra, seriye başladıktan sonra 5-6 GB'lık bir update geldi. Ve şimdi şey dedi, senin sürümünün... E, senin ne, modülünün sürümünün bir şeyleri farklı şu an falan dedi. Emin misin dedi bak. Emin misin bunu oynamak istediğin dedi. Ben de eminim dedim çünkü save'im burada abi. Bilmiyorum yani ne oldu. Aha çapulucular. Yeneriz lan bunları. Yeni tane çapulucu. Gel bakayım. Dur dur açık alanda. Oh. Ne istiyorsun bizden? Öl köpek. Canını ele geçireyim ama hiç sıkıntı değil. Saldır asker göndermeyeyim, Saldırayım. Benim canım ne kadar? Yüzde yüz. Oh mis gibi. Yedi yüz altının var. Sek yüz altının var. Enfes. Hay bakalım. Oyun azıcık daha ağır gibi. İnşallah. Böyle düşündüğümüz kadar şey olmaz böyle. Açılırken bir şey yaptı yani. Bir naz yaptı. Şu azıcık yapıyor gibi sanki ama, kestirmedim, şey yapamadım. Evet yine başka güzel bir günle, günde, ee... buradayız, sizlerle birlikteyiz. Sen radyo programı yapıyormuş gibi oldu ama, öyle varsayın. Hocam hücum. Hücum, hücum. Sadece piyade ve okçular var çünkü başka bir şeyimiz yok. Haydi bakalım, haydi bakalım. Aslan parçaları, sizlerle ilk defa böyle bir şey çıkıyor olacağız. Ben birileri için bir şeyler yetiştirecektim. Oh oh, oh oh oh oh 20 kişi de ilk kez... Görmüş olduk. Öldüm mü lan ne yaptım? Bana bir şey der mi? Askerlerime yardımcı olayım önce. Öldürün. Öldürün şerefsizleri. Ha kaçıyorlar şerefsizler. Kaça... Bunlan. Ulan Oh, mis gibi sapla. Asıl bundan keyif alıyoruz serim aslında. Oyunun simülasyon özelliklerinden değil birlerini böyle bıçaklayayım edeyim falan. Biz çok tatlı insanlar olduğumuz için sinikleri yapamıyorum ha. Şu an tamam bir muazzam bir beceriksizlik hakim yani her şeye. Hiçbir şekilde yapamıyorum. Ali. Ya bari bir şeyleri öldürseydim lan. Şunları falan bir öldüreyim yani. Öl lan artık. Oh be. Sen de öl be. Acaba çok büyük bir yaralı grubu mu gidecek? Üf be. Olmadı. Onları kırbaçladık diye. Ulan çoğu kaçtı zaten. Saldıran oradan. Aa iki, iki kaybımız var. Çok ilginç. Dört kişilerin şeyi ne? Ab benim bir şeyim var, ee, ilerleyen skillerim var. Evet, azıcık azıcık ağırız. Bir bir bir şeyimiz var, bir tuttuğumuz var sadece. Ödünç asker, ödünç askeri nasıl? İdemli ödünç askeri yükselt. Tamam. İdemli ödünç askerimiz oldu. İlginç. Ha ha ha. İmparatorluk piyadesi be. Beş tane imparatorluk piyademiz oldu. Mis gibi. Oh. Ha bunların hepsini yaptık zaten. Bitti aynen. Bir şey de yok sanırım. Oh. Enfes vade bine kadar Bunlar bizim yürüyen kazma mı? Alalım hepsini satarız ya. Çapılcı. Ha bunlar da yaralananlar bu. Şerefsizler. Bu şerefsizler savaştan kaçanlar. Gelin bakalım aslan parçaları. İlk önce bir dakika bir bakalım burada bizim bize yarayacak ee, bir şeyimiz var mı? Yok. Ee, yok kolum. Yok mu benim ya? Aa benim kolum yok muymuş? Ne ulan benim koluma? Benim başlığım falan da yok. Seyyah şunu. Oo. Dolamalı başlık. Hahaha. <gülüyor> Dur bakalım. <gülüyor> Azıcık. oryantal bir havası oldu. Böyle çok assassin'e benziyor. Çok asasını sevmiyorum ben ya. Yani. Fazla edge'i duruyor. Şey edge duruyor. Tam demirci çekici. Tam demirci çekicimiz olsun sanırım değil mi? Vadi bine katı. Benim neyim var? Yük beygiri. Binicilik 10 istiyor. Her şey değil. Can puanı 200 sadece. Aa dur ben, ben yanlış bir şey yapmayayım şimdi çünkü yük belgini herhalde çünkü vadi binek atı sanırım şeydi. Ha burada... nane Yıpranmış yırtık cübbe. Gerek yok var mı ki ona? Bozkırt e-eri. Yük belgini koyacağım. Aynen. Bozkırt e de koy. Aynen. Okey tamam. Vadi binek sana biz götürüyoruz yani. Götürdüğümüz maldan çalmayalım şimdi. Gelin bakalım şerefsizler sizi. Buldum sizi buldum. Şimdi mi ne var? Savaşacağız oğlum hayvan herif. Sen savaştan kaçacağını mı sanıyorsun şu an? Hocam saldırıyoruz saldırıyoruz. 20'ye kişiye daldık 10 kişi kaçtı ya. Yok öyle bu sefer acımam acımam. Hücum hücum hücum hücum hücum hücum hücum. Orada görüyorum sizi. Şerefsizler sizi. Şimdi göremiyorum şimdi Şu an çok karanlık. Bir de araya karışmışlar. Hadi bakayım. Zarar verdim. Birinize. Şimdi size şöyle önden Yükmeyi girme Aha kaçıyorlar şerefsizler bak yine kaçıyorlar yine kaçıyorlar çok mu kolay oluyor ya azıcık kolay oluyor gibi sanki Ama yani bu oyunun zoru da zordu yanlış hatırlamıyorsam bizi kırıp geçiriyorlardı hocam hücum hücum Ay. Öl lan <Gülüyor> Devam devam Acıma yok Çünkü tecrübe lazım bize aynen tam olarak bunlar lazım. Oh. Öl ulan. Artık ha. Nerede diğeri? Aha burada. Ele kaçamayacaksın şerefsiz. Ele kaçamayacaksın. Ha öldü. Kazandık sanırım. Yo başka yere kaçmışlar bak bak bak bak bak, bak. açık gözleri bak. Başka bir grup başka tarafa kaçmış. Yoksa dövüşüyorlar mı bunlar hala? Ödünç asker. İyi güzel ödünç askerlerimiz de var. Hem elimize asker geçiyor. Hem savaşıyoruz hem bir şey oluyor. Ha kazandık diyorsunuz siz. Tamam okey. Kaç kişi kaçtı? Bir kişi kaçmış. İyi. Çapılcı ma öldürerek bir şekilde şey yapıyoruz. Al hepsini al. Köylerle satarız. Ay bak. Hala görüyorum oğlum seni. Savaşmak için. Ya teslim ol artık be. Dürüst olacağım ölmek istemiyoruz. Biz savaşçı olarak işe alır mısın? Böylece herkes istediğini elde etmiş olur. Böyle beklemiyordum. Tamam hadi teslim oluyoruz diyeceklerini sanmıştım. Eeeemmm. Um... Bize katılsanız mı acaba? Ya ben sen kaçar mısın buradan? Belki yağmacılığı da çok istemiyormuş. Tipe bak. Sana güvenmiyorum hocam. Yıkılmadan birinizin kanalını akıtacağım. Aha, İzzat ben öldüreceğim şerefsiz. Bari teslim olaydı. Durun lan bunu ben halledeceğim. Gel bakayım. Benim başıma ne oldu be? zehirin koruduğu asar ha bir şekilde şey anlamıyorum ben ya affedersin ya yapamadık da ha. 56 vurmuşum yine bu, bu bunu bir şey yapmak lazım ya bu e, uzunluk 141 uzunluk 90 o yani iyiymiş aslında ben neden şey yapamıyorum ya? Allah Allah. Değere göre sıralayalım bakalım. Şürüyen Nacak. Şürüyen diyor ama hiç yapmadı yani beni. Seni şöyle koyalım. Annem mis gibi. Sen nesin ya? Gövde zerre. Bol zerre. Kafaz zerre. Bu ne bu ne? Sen koyamıyorum mesela? Kolluklar mesela hemen gidiyor mu? İlginç. Neyse. İyi ee, güzel hallettik. Grup daha var mı şey yapacak olan? Birlik aynen. Ee, aha aynen ödünç asker. Güzel. Mis gibi. İmparatorluk piyadesi. Eğitimli imparatorluk piyadesi. Oh. Oh oh mis mis mis mis mis. Şimdi kaç tane şeyimiz var? Ödünç askerimiz var. Kıdemli ödünç asker. Bunları da başka bir şey yapamıyoruz sarım Yüksel. Tamam. Hallederiz. 5 yani tane şey yapınca Tolgar hekimlikte beceri puanı kazandı ve beceri puanı 11 oldu. Allah Allah. Tolgar'ın herhangi bir şeyi var mı şu an? Serbest odak puanlarını bireysel becerilerindeki öğrenme limitini yükseltmek için kullanabilirsin. Ha, şunlar için diyorsun sanırım. Yoksa şunlar için biliyorsun. Yok serbest düzellikler bunlar değil mi? Ha. Tamam dur bakalım. Gönderili silahları artırırsak. Bincili artırırsak. Gönderili silahlar artırırsak fena olmayabilir aslında ya. Gizli olabilir. hoş şeyleri çıkabilir. Bincili de artırabiliriz veya. Ticaret. Gönderili silahları artıralım şu an. Öğrenme oranı 7.75 hadi bakalım. Aha çapulcular ulan siz nereden çıkıyorsunuz öyle hep ya? Gelin bakalım. Aynen bir canlı ele geçirmeyim tamam ölü de ele geçiririm. Ben savaşmayı istiyorum açıkçası. Çapulcu eze eze gidelim. Polgarın klasik şeyi zaten. Hücum hocam hücum hiç hiç şey yapmayalım. Hiç ee, tereddüt etmeyin. Sizin yemek sizin. Şehirin sizin. Şöyle. Of 80 verdim hala ölmedin mi sen be? Neyse o sizin. O <gülüyor> şerefsizleri bak. Şerefsiz daha ölmedi. Sen nasıl bir şeysin be böyle? Aha öldü. Öldürün şerefsizleri. Daha da ölmüyor ha. Oh. Öldü. Ölmedi mi? Birisi kaçtı mı? Yok. Kaybettiğimiz yok. Böyle birlikleri şey yapa yapa moral kazanıyoruz ha. Bu ne ki acaba? Oyunumuza dolduğumuz bir şey mi? Bunu hemen halledelim mesela. İmparatorluk piyadesi. Oh mis. Öde. Şimdi de şu çapulucuların peşine düşelim of 17 çapulcu. Gel gel gel gel. Kaçıyor neyse dur. Şu görevi bir tamamlayalım da yüklerimizden bir kurtulalım. Sırtımızdan nice do... ee, atla falan dolanıyoruz. Bayağı yavaş da gidiyoruz dur. Oo, Görevler bir şeyler falan var. Hem üzerimizdeki ağırlığı falan satarız. Köyleri oraya buraya. Şehire satarız bu, durum, bu durumdan. Doğrudan. Ah. ne kadar yavaş gidiyor. Dönüp o şerefsiz çapulcuları şey yapacağız. Ha, şimdi. Ee, belki kiminle kayalar ya. Seninle mi konuşacağız? Çalıntı mal alıp satma. Yok yok. Biz kiminle konuşacağız? Ee, sürüyü on lira'ya götür. Kanaros'tan Eurok, 10 lira'da bulunan Marangoz Tetiklesa'ya 10 15 binlik tamam Tetiklesa. Mesela selam. Konuş bakalım. Burada kimler varmış? Bana ismini bahseder misin? Ben Tolgar hanımefendi. Sizin adınız ne acaba? Tetiklesa 10 lira'da Ahşap atölyem var. Anladım. Adını duydum. Geçenlerde birkaç hayır yakaladığını duydum. Türkçelerdenin yolları daha güvenli kılmak için gösterilen her türlü çabayı takdir ediyorsunuz. Anladığım kadarıyla. Şimdi şu, şöyle bir görevim var. Onbaş vadibine kayvanı getirdim. Getirdim. Buyurun. Getirmedim mi diyeyim. Buraya kadar gelip. Oh 400 altın mis gibi. Şimdi bir ticaret yapılır. Ee, bir ticaret yapılır. Ee, ben kendi elimdekileri satayım. Ee, şöyle Wow her şeyi satamıyoruz demek Balığı satmayalım, balık kalsın. Şüryan nacak. Ya bunları satalım. Hamdirgen falan, bunlar gerek yok. Şu ham demirci çekici işimize yarayabilirmiş gibi geliyor. Seni satalım. Sen nesini kafazları bir veriyormuşsun sen zaten. Ham tahta çekici. Bu ne? Sivil ve tekerle. Bu ne? Neyse. Sat, sat, sat, sat, sat. Bunları satarsak, oh mis gibi. Ee, siz, haa sen, eee. Tür. Ben neden, şey yapamıyorum ya, tamam. Ziyaret. Yapacağım dediğimde neden sürekli şey oluyor ki? Azıcık şey bulamıyorum acaba? Ahıl, 190, ha yok, eder 295. Bende dokuz tane var zaten. İki tane de balık var. Şöyle aslında azıcık... Ee... Pira, hurma. Değer çok fazlaymış. Et alayım, peynir alayım daha iyi. Okey, 237'de böyle ödedik. Tamam şimdi sen hırsızlıkla ilgili bir şeyler söyledin, ben sana pek güvenemedim. Açıkçası ee, çok şey yapamam ama dur bakalım. Şurada bir gidelim. Bir şurada madem görev yaptık, konuş. Yok. Asker topla ha. Senden bir şeyler alabiliyoruz şu an değil mi? Acemi Imperator'uk askerleri alabiliyoruz ama. Hiçbir şey yok ki zaten. Yani öyle ki. 20 altına. İşte Aynen. Hiçbir işimize yaramıyor şu an. Çeteli lideriymiş bu. Hücars. Hücars. Tamam ben daha fazla bir şey almayayım buradan. Askerler Aaa ee... iki tık Aaa çapulcu şerefsizler. dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur. Ben seni gördüm. Göl sıçanlarından Lorik mi? Lan çapulcuları kaybettik be neyse. Burada sanki ha görev var. Bakalım neymiş. Mevcut bir sorunu var. Köyün yük hayvanlarına ihtiyacı var. Ben sana yük hayvan mı getireceğim hocam? Ben para para paralı çalışıyorum. Gel bakayım şerefsiz seni. Ya şunların peşinden koşacağız. Gel. Gel gel gel gel kaç kaçamayacaksın. Gel. Şerefsiz kaçıyor ha. Yok aladım seni. Senin alıp vermediğimiz yok. Benim var olan şerefsiz gel. 16 tane çapulcuyu şey da alacağız. Hadi bakalım. Mücüm mücüm mücüm mücüm mücüm. Başı bağlı bu olsa gerek. Ben şöyle bir kısmını kendi yanıma çekersen bizim arkadaşlar daha fazla rahatlarlar. Bir şöyle yaparsak Oh, mis gibi. Şunları da azıcık çekersek ha. Bir arkadan arkadan vurarak 95 hasar veriyorum, ölmüyorlar ya. Ölün ulan. Şerefsizler. Olmadı. Tabii ki geometrik hatalar oldu orada. Ölmüyor şerefsiz. Ölü lan. Beceremiyorum. Kesinlikle beceremiyorum şu an. Hah. Ya bizim şerefsizler önce bırakıyor ha. Düşman kaçıyormuş ediyormuş. Daha sonra başka birlerine başka şekilde saldırırlarmış. Hiç umurlarına değil. Ha, orada başkalarına saldıran var. Giden var ama onlar sanırım çoktan... ...şey oldu. Biz zaten düşmanın ağırlıklı şeyini hallettik. Ee, dur bakalım. şeylerden ölen yok değil mi? Ödünç askerlerden ölen yok. Güzel. güzel. güzel. 1.6 moral kazandım. Güzel. Yağmacıları... Alalım bunları köle tüccar Biz bunları nereye satacağız ki? Hanlara satacağız. Ha. Acemi İmparatorluk Askeri. Hadi bakalım. Ödünç Asker. Oh iki kişi kaldı geriye sadece. Eğitimli İmparatorluk Piyadesi. Filmli İmparatorluk Piyadesi. Menabiliyat on ne ya? Hangisi atlı bunların? Ha. Anladım. Sizler atlı değilsiniz. Küçük. Yanlış anlaşılmalar. Bu noktada. Tamam. Bu ne Yeni görev ne? Senin görevim var diyor orada bir şeyler. Suyu içim kadar savaş su satıyor. 3 kişiyi de yakalayacağız. 3 şerifi sizi de yakalayacağız şimdi. Ama önce şuna bakayım. Ne abi bu? Spotya'nın ne motocicin askerlerini eğit ha. Eğitimli askerler. Tamam canım bunları hallederiz ya. Gel bakalım sen buraya şerifsiz. Sen kaçarsın ha. Oha 25 kişilik çapılcı birliği vardı ya. Ben senin peşine koşarak para kayabiliyorum ben şu an. kadar da geldik yani bir yakalayalım. Canlı geçirmiyor ben savaşayım. Aa, 39 kişi de yanımıza katıldı. İyi bari tanışırız bu vesileyle. E işte, Eskiden insanlar haydut avlarken tanışırlarmış. Sosyal ortamlar böyle kurulurmuş. Yücüm yücüm yücüm yücüm yücüm yücüm yücüm yücüm. Biz öldüreceğiz bunları. Biz biz biz. Bizim ekip öldürecek. Onların da atları var. Allah kahretmesin bir tanesini ben öldüreceğim. Bir benim öldürmem lazım. Yoksa işimiz buru. Oh be birisini biz öldürdük. Onurumuz yerde kalmadı. Buraya gidip bir atsak mı acaba askerleri? Ya eldeki elde ne varsa artık. Ürün satın al. Satın alayım. Ben elimdekileri satayım. Elimde hiçbir şey yok benim. O zaman biz gidelim. Babalık yapmayalım burada. Asker toplayayım mı? İmparatorluk Acemi Askeri. Bir kişi şey oldu zaten. bunun onun yerini almış oluruz. Birliğim nasıl? Birliğimde 4 kişi şey var. Tutsal birliği alabiliyoruz. Gerek yok şu an. Bunları sanırım şeye satsam. 10 liradan bir hanına gidelim bakalım. Belki orada şey yaparız. Hana git. Han yok mu ya? Han bölgesine git. Aynen. Tutsakların fidyesini al. 4 nöbetçi al. Aa, 400 nöbetçi alabiliyorum. Bak görüm al. 26 mı kazandım ben bu şekilde? İyi iyi bakalım. Bulucular gelin olan şerefsizler. Gel gel gel gel gel gel gel. Gerçeklesen iyi olur buralarda saklanan ve sadece işaretimizi bekleyen düzenecek kişi. Öyle mi? Şunlar şunlar mı? Tolgarım bilir. <gülüyor> Benim arkamda daha büyük bir birlik var gibi ha. Siz asla canlı ele geçilemezmişim. Gel bakayım. <gülüyor> Düzenlerce insan sanırım benim arkamda var gibi daha çok. İnşallah size ses geliyordur. Ha geliyormuş. Ohohoho. <gülüyor> Ohohoho. Bir tanesini öldürelim bari. Hocam selam. Sizin birliğinize katılabilirim inşallah bir gün. Ben yük beygirliyle bir gidiyorum. Kafama bez benim. şunlara bak. Elimde bir tane sopa var. Sırtıma kürkü atmışım. Ben bu şekilde gidiyorum. Şu baksana. Savaşıyorlar. Savaş bu yani. Şunu da halledeyim bari. Ya dayak yiyorum ha. Yapamıyorum. Beceremiyorum ben. Şey yapmayı da beceremiyorum. Hizmetçiniz olayım bari be. Yerleri falan temizlerim. Şey Hayır öldüreceğim ulan kaçanı öldüreceğim. Düşmanlar kaçıyor savaşı kazandın. Mertlik falan yok bende. Halledeceğim bunları. Arkamızdan gelen birisi daha var sanırım. Evet o öldürecek onu. Ya ölsenize be. Beni kötü gösteriyorsunuz ya. Ah oh be birisini öldürdük. Oh be iki kişi öldürdük ha. İyi kurtardık bugünü. Okey sanırım. Okeyiz bence. Bir kişi kaçmış kaçsın. Galibiyetten yüzde altı mı kazan %6 kazandım? Galibiyetten yüzde altı kazandım. lan yüzde altı ne kazanacağım ki? Limelenmiş sıradan tunik. Peynir iyi. İyi. Peynirimiz oldu en azından. Kaçanlar var kaçanlar. Hocam onları da dalalım be. Ha? ha dur dur oraya gitme oraya gitme. Dur dur dur. Yapılcılar. Ha? Hah, hocam böyle ya. Yakala yakala yakala. Ooo. Gümüşlerimi mi söküleyim? Hocam biz böyle saldıracağız. Yapacak bir şey yok. Oo yalnız azıcık yamuluyor olabiliriz ha bu, bu durumla bu noktada. Hocam. Şöyle gelin siz ya. Kaçabiliyorsan kaç diyor. Ben bunları geride tutacağım. Bizimkiler onları halledecek. Ah ya strateji bebeğim strateji. Of. Stratejim çok da işe yaramıyor olabilir. Hocam halledersiniz siz. Halledin hocam halledin halledin. Aferin aslan parçaları size. Öldürün. Acımayın. Gel lan şerefsiz. Nereye kaçıyorsun? Azıcık dürtelik yani. Dürtelim yani şey yapalım. Oh. Ha. Kaçarsınız ha. Ooo. Oh. Halledersiniz be! koçlarım be! Hah! Hah! Oh be! Oh be! Çok korktum. Çok korktum ama kazandık güzel. Sonraki izleyebildik ya. 3.9 nam kazandın, 2.4 moral kazandın. Öyle Tabi evet. Ne bu? İmparatorluk? Kremli piyadesi. İmparatorluk menavilal tonu. bir piyadesi yapalım bakalım. Bari. Eğitimli. Okey. İmparatorluk okçumuz var. Ödünç asker. Ulan siz de bir yükselseniz ya sizler. 200 ödenecek. Üff. Oh. Oh. Of. Güzel şeyler aldık. Ya bakayım sen buraya kaçıyor ha? Ah hocam ben ben bir kendime geleyim ya. Çapulcular şey kaçaklar olarak yazmıyor yani. Şunu yaptık ya şunu artık iyi yani. Ne bu? Ee, Köyün yuva canlıları ha? okey yok gerek yok. Ürün satın alayım bakayım. Tamam bunları satayım. Aslı pala. Tekellikliş her şeyim daha iyi. Demirci çekişlerini alazlanmış tahta çek. Tahta çekiciye ihtiyacımız olmaz herhalde. Demirci çekişlerimiz kalsın, çürüyen demirci çekicimiz de kalsın. Sonra buna pişman olacak gibiyim ama. Buna yiyecek bir şey yok değil mi? Yok, okey. Aynen, şu an her türlü daha iyi zaten. Bilmelenmiş bez kolluk. Anladım. Anladım. Sizin paranız var zaten. 272 dinar verirsiniz. Altın verirsiniz. Belki... Tahıl. O ne kadar ucuzmuş sizin tahıllarınız. Kapasite aşıldı mı? Oo okey. Kapasite ha evet anladım. Anladım. Ee, tamam. Milis. iyi asker toplayayım bakayım. Güzel. İyi gidiyoruz ha. Para falan her şey güzel. 16 kişi olduk. Çapulucu krallığı. Gerçekten inanılmaz bazı şeyler. Bu 11 kişiye çöksem acaba nasıl olur? Ben seni bulurum hocam. Ben seni şuradan bulurum. Hayır, oraya gitme oraya gitme. Bunları yakalayacağız. Yakalarız be. Oo. Yakalamıyor muyuz şunları? Ümüyüz ya o kadar. A, kendilerini kısırlar Yakalayacağım. Şerefsizler sizi. Eşit miyiz onlarla acaba? Onu yakalayayım be. Para kaybiliyorsun. Hah oh. Teslim olacak hocam. Siz canlı ele geçirme şeyine değilim zaten. Ha, asker gönderebiliyorum. Gönder. Ee, yaralılar var. Tamam. Okay, ben daha iyileşemedim sanırım. Hayır, bunlar simülasyon gibi gidiyor. Analım. Oho! Okay. Ha, sizden bir tane daha aldık. Harika. Daha güzel şeyler oluyor ya biz görev nerede almıştık ya bu arada spot ya, spot ya nerede abi bu spot ya spot ya Ulan spot ya kendisi ha göster bakayım bir tarafta ya aşağı şu tarafa doğru dönelim azıcık çünkü grupta şu an Kıdemli ee, ödünç askerden 4 tane var. Ödünç askerde azıcık şey yani. Bir, biraz daha savaşacağız. Çapulcular 10 tane. Ben biraz asker alayım şuradan. Ben iyileştim ya ne yaptım? Bir süre burada bekleyeyim mi ben ne yapayım? %22'yim. %23. %24. Bir hekim olsa fena olmaz şeyde. Tamam. E, asker toplayayım. Şimdi onların o şerefsizlerin peşine düşelim. Buralarda, bir yerlerdeyse, çok da görünmüyorlar gibi. ha aha, aha, aha, aha. onu, yakalım sizi. Buradan gideceğiniz çok bir yerde yok. Takılın peşlerine. Da canım yok ama o bu birbirlerinin destek olarak geliyorlar hep on seni kızstırdım köşe <gülüyor> kaldım seni şiresiz o birleşmebilemesiler birleşmesinler birleşmesinler abi nasıl bir taktik bu ya nasıl bir satıcı bu ya Ya bak birbirlerinden güç alarak giriyorlar. Yakala onları, yakala yakala yakala. Nerelere geliyoruz ya? Tamam, sal onları boş ver. Ortadakileri yakalayalım bari. 18 kişilik birliği yakalayalım. Daha şeyler En azından bir şey olduk. Canımız bir iyileşti. Şuralarda bir yerdeydi o şerefsizler. Birileri geziyor yani bu tarafta sürekli. Farkındayım. Olgar seviye atladı. İyi bakalım. Serbest özellik. Dur bakalım. Dayanıklık. Dayanıklıkta da bu falan var. Büyük ihtimalle can da veriyordur emin değilim ama. Ee, güç tekelle. Tekelle ile azıcık azıcık vermemiz lazım ama. Güç ya. Hala şey istiyorum. Serbest özellik puanları verip bu ne? Hah. Ee, gönderli silahtan devam hocam. 820 ha ama bu noktadan çok şey değil. Şunu artırırsak 875 güzel, güzel. Göndelli silahlarda buraya geliyoruz, oralarda bir şeyler yaparız. Başka bir şeyde daha hiçbir şeyimiz yok. Aynen. tamam İyiiz şu an. Uygula. Burada bir şeyimiz var mı? Burada hiçbir şeyimiz yok. Dokuz tanet tutsamız var. Dokuz kutsal satalım ya biz buraya. Bizi şeyle yapıyordur bu. Ham bölgesine git. Aynen şunları bir sat bakalım. İzci paralı askere gerek yok. Ticaret. Şunları da bir elden çıkaralım. Neleri elden çıkaralım şunları. Ne ulan? Önemli bir şey satmış gibi oldum sanki az önce. Şeyim, i̇çim bir iyi değil şu an. Ben bir şey mi aldım ya az önce? Ben önemli bir şey mi aldım acaba? Hurma, hurma mı aldım? Yarım hurma aldım. Yanlışlıkla hurma almış olabilirim. Yapacak bir şey yok. Ha, şerefsizler sizi. Elim bakalım. Yakaldım oğlum sizi. Siz yalnız başınıza yakaladım. Umurumda değil ulan. Bulaşacağım size. Senden milleti soyuyorsun demek ha. Seni soymaya geldik hocam. Seni soymaya geldik. Seni soyacağız şimdi. Hocam. Şurada bekleyin bakalım. Karşıya bakın. Aynen. O şerefsizler gelince böyle yukarıdan basacağız onları. Hatta belki belki biraz daha sağ tarafa doğru durabilirsiniz. Aynen, biraz daha şekilde. O, bloklarlar şerefsizler. Ben beceremiyorum savaşmaya. Dayak yorum sürekli. Bak canımın canım yine iyice azalmış halde. Belki de zırhım çok kötüdür. Belki de zırh değiştirmem gerekiyordur. Ama şu gönderli silah da çok şey değil gibi. Hani ne kadar? bek bak mesela çok çok geriden vuruyor. Öldürün ulan. bir şey niye yaptın Ölmedi Ölmene ha Gel gel gel gel gel gel gel Hadi ya Tamam diğerlerine gitmeyelim artık. Bir kişi kalmış zaten. Oh. Eski bir şeyler. Kaç tane demirci çekicim var benim ya? Üç tane. Anladım. Savaş kıyafeti. Yakın dövüş silahları. Ha. Böyle. Sivil kıyafet. Aa sivil kıyafet de var. Bunları yakalayabiliyor muyuz? tam boşa gerek yok girmekte of Grup gruptan ne haber? Hah, Klem, ödünç askerler gene hiçbir şey yapamadı ya. İyice pahalı bir duruma geliyoruz ha. Bir bir kervana bassalar, kervana şey yapsak falan. Canım gelin be bir savaşalım ya. Üf üf üf üf üf. Hayır hayır hayır Tehlikeli yerlere girmeye başladık. Oynağım siz ne istiyorsunuz? Bu ne lan? Morenya. Köyün yük hayvanlarına ihtiyacına var. Benim de var ilginç bir şekilde. Ne kadar şaşırtıcı değil mi? O sığınak da haydutlarının sığınağı. Hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam. Sizin başka bir köyünüz, bir şeyiniz var mı? Ben sizi salsam mı ya? Ama bir bir asker kaldır. Onu da vereyim ona sonra salayım. Ama onun için para ödüyorum dur ben şimdi. Burada kim var acaba? burada bir şey görmem, Çapulcular. Gel bakayım. 23 tane çapulcu. Ön gözümden kaçmaz. Oh, iyi denemeydi. Aha. Çal bakayım, çal bakayım ıslanı. Kaç kişi gelecek? Haydi bakalım. Saldır. Yine yokuş bir yerde şey yapacağız herhalde. Ha, yok. Hocam öldürün parçalayın. Artık lejyonerlerimiz, şeylerimiz var. Birazcık daha... Ben... Benim sanki daha fazla mı para kazanıyor olmam lazım şu noktada? Acaba sen okçusun, değil mi? Sen geride kalıyorsun o yüzden. Hocam hücum ya. İş beklemeyelim. Öldürün, kırın, geçin. Hadi bakalım. Ödünç askerlerinde iyi bir performans sergilemesini bekliyorum şu noktada. Ben şöyle arka tarafa doğru geçip dikkatleri üzerime çekeceğim. Siz de rahat rahat kıyabilirsiniz bunları. Oh. Böyle dikkatleri dağıtayım. Şöyle arkadan gelerek. Oh. Oh. Gel bakalım. Kaçma şerefsiz. Ölmüyor lan. Ya mızrağı nereye bir kafa geliyor. Nereyatsan bir başka bir kafa. Kaçmayacaksınız, kaçmayacaksınız. Yani bu yaşadığınız dehşeti anlatmak için birileriniz kalacak. Orası okey. Ama artık kim kalırsa bu da bir oyun böyle kendi aramızda oynadığımız küçük bir oyun. Oraya kadar da gitmeyiz. O oh, hayatta kalmış. 5 kişi hayatta kalmış. He. Diğer tarafa doğru kaçmışlar şerefsizler. Olalım o tuzakları. Aha. Oh be sonunda. 170 dinar ödüyoruz ya. Birliğinde kalan ödünç askerlerin hepsi artık tecrübeli. Onları spot yerden Nemons'a geri gönderebilirsin. Ha ha okey tamam geri gönder bakalım. Tamam yaptık. Oh üzüm o bu falan mis and fes. Fotoyoda nemos ile ilişkin 3 arttı. 2406'nın aldım. Sizin az önce savaştık. Az önce savaştık. Az önce ee, ya yani haklısınız. Sizi canlı olarak ele geçiremedik. Çünkü birilerini canlı olarak ele geçirmedik. Geri kalan herkesi öldürdük. Elim bakalım şeref sizler sizi. Oh Oh siz halledin ya ben hiç uğraşmayacağım. Ben şunları öldüreyim. Böyle iyi Benim çok dayı bir benim şeye ihtiyacım var. Atlas diyor ya aslında beş kişiyle savaştık zaten topu topu. Sinav oh. Şef sizlerde kaçarken ganemetleri de kaçıyorlar. Gidelim bakalım nereye gidiyorduk? Nereye girmiştiz biz daha. Onu lan biz? Ha spot ya. Tam azıcık güneye ineceğiz. Şehirde satalım. Siz ne istiyorsunuz? Yine dersen bizim şöyle şeyimiz var falan döverim. Chanop sistem Padmus için asker aid. Ben Tolgar Beyefendi. Sizin adınızı öğrenebilir miyim? Bu arada topraklarım var. Köydeki kişi adına konuşuyorum. Anladım. Düz olayım. tam düz olayım. Ee, anladım. Delikanlara eğitmemi istiyorsun. Az önce yaptığım iş. Tamam alırım. Tamam. Kaç kişi aldık ya? Kaç kişi edeceğiz? Kimler gelmiş? O, siz bir şey yapalım. Eğitimli. Ödünç asker Yine 5 tane ödünç asker aldık. Analım. Ben seviye atlamışım sanırım. Yo seviye atlamamış mıyız? Ne olmuş? Ha şu olmuş. Öğrenme limiti. Ne bu? Ee, hazırlıklı düşman süvarisinin cam puanı %25'ten daha fazla hasar veren gönderilir silah saldırılar. %25 ihtimalle süvari hatlarını düşürür. Ne diyorsunuz ya? Yani? Senin öndelik ettiğin formasyondaki piyadelerin düşman süvarilerine karşı yüzde %10 artar. Haa. Gönderildi silah saldırılarının rakipleri devirme ihtimali %30'u şey oluyor. Yönetilen... Hmm. Hazırlıklı ya. Şunu şey yapalım. Oh, mis. Mis, mis, mis. Adam böyle 60, 90... <gülüyor> okay. Tamam. Anladım. Şöyle gidelim o zaman spot ya. ya. Belki bir şeyleri vardır. Ya dur, ilk önce şunları satalım. Şeyleri falan sat. Nasıl... Çapur... Aa, gel gel gel bakayım. Gelme, Clips. İlk önce şunları satacağım. Göpek suratlı Atillon mu? Çeteye adamlar gerekiyor. Okey. Önce bir ticaret. Çürüyen Nacak, sat. Çürüyen Kazma. Ham tahta çekiç. Ham demirci çekiç. alazanmış tahta çekiç. Ham dirgen. Nimelinmiş dolanmış başlık. Uf. 575 dinar. 3.375 bir dinarım var. Bir bakalım mı ya bizim şöyle güzel bir Uzun piyade ceketi. Gövde zırhı 16, bacak zırhı 8, kol zırhı 5. Sanki olacak gibi ha. Deri eldiven. ne hiç bilmiyorum yani sivil şey. Toga. Yok deri tunik. Bizimki 830 zaten şu an. Hiçbir şeyimiz yok. 18'e 84. Üf. Abi omuz zırhları. Anladım. Tamam o zaman yapalım öyle. Demir kaplamalı omuz zırhı. Böyle de satalım. Hatta çok fazla neyimiz var. Onları satabiliriz belki. 10 tane bundan var. 2 tane bundan var. Erzak bundan hepsi. Ameliyat ise 131'e satılabilir mi? Hurma ha. Burada var mı hurma? Ben ticaretime güvenmiyorum. Neyse bu böyle kalsın. Belki daha iyi bir şeyimiz olur. Belki bir de silah alırdık ama. Sen ne diyorsun? Sen çeteye adamlar gerekiyor. Konuş bakalım bir. ben ne istiyorsun? Ben Tolgar ve efendim siz ne yapıyorsunuz ne diyorsunuz? Anladım arka sokaklarda sen şey yapıyorsun. Çetecisin. Ahşap atölyesinin satın almak istiyorum. Böyle param yok. Bir sorun varmış. Zor zamanlarda fazla iyi adam kaybettim. Anladım. Sana adam lazım. Benden ne istiyorsun? Senin gibi savaşların birini bazen haydutları aldığını biliyorum. Belki bu adamların bazıları benim için çalışmak ister. Ha. Tamam. Sen ne istiyorsun ki şu an? Dur bakalım. Yağmacılarla kapışacağım yani. Tek yapmamı istediğim bu aslında. Aşağıda çok vardı bu şerefsizler. Aha. Gel bakalım şerefsiz. Dur. Dur. Gel bakalım. Hop. Köylülerden... Yürüttüler şeyleri ya. Hah gel. Bir tanesinin peşine düşüp onların peşinde kalmalıyım. Böyle çok şu oluyor. Kaçmayın gel gel buraya. Hah of yakaldım seni. Yakaldım seni. Görefsiz. Ben bunu şey yapayım abi. Ben bunu sonraki e, videoda bir şey yapayım. Hadi son bir saldırı daha yapalım. Hadi son bir saldırı daha yapalım. Hadi bakalım gelin. Sizler sizi. Hocam bekleyin. Bekleyin bekleyin. Biz bu şekilde sizleri bekleyeceğiz. Sonra öldüreceğiz. Boş, artık zırhım da iyi. Bilmiyorum yani belki. Bunların ağızlarını, burnlarını kırabilirim belki. Ama bir hekim lazım. Hekim lazım bize. Saldırın lan. Ç Ben şöyle saldıracağım ki bu... Oh iyi vurdum ha 2-3 tanesi. Ay İmparatorluk lejyonerini öldürdü çelefsizler. Oh. Tolgar sevgi atladı. İyi vuruyoruz ha. Yavaş yavaş gelişiyor her şey. Ağaca vurduk. Lanet olsun doğayı deyip Ağaca vurduk. Doğa şey Tolgar doğayı çok sevmiyor sanırım. Bir kere kamp yaparken herhalde yüzünde hamam böcek bulmuş o yüzden Çok da Şey yapmıyor. ölseniz olan çiripsizler. Ölmüyorlar ya. Öleceksiniz lan. Tamam boş ver Diğer, diğerlerini sağ. Anlatsın o. Lan şöyle şiripsizlerle kapıştık. Bizi şöyle harcadılar falan diye anlatsın herkese. amaca o. Oh. Üç tanesini aldık bile. Ödünç askerden iki tanesi zaten şu şey oldu. Mis gibi. İmparatorluk piyadeleri harika. Lejyonerler... Lejyonerlerimiz oldu lan. Lejyonerlerimiz oldu artık. Mis, mis. Gelin bakalım siz iki kişiyi de alalım oraya. Ya dur şurada satalım önce. Ürün satın al. Bin. şunları satalım bir haf hafiflemiş oluruz ha gelin bakalım siz şimdi şöyle siz şöyle gelin benim size ihtiyacım var size Sizin de bana ihtiyacınız var bilmiyorsunuz ama Size şehir hayatını göstereceğim. Gelin bakalım sen kendini köşeye sıkıştırıyorsun. Yap, enfes. Ben istedim. Kız 3.6. Kız 4.7. Öylemi yakalsak mı artık şunları? Ulan başka bir ülkeye girdik şerefsizler yakalayamadınız ya. Bir haydutlarla kapışacağız inanılmaz ya. Şöyle haydut öldüre öldüre bir şey yapalım dedik. Boş ver ya vazgeçiyorum. Nerede lan birlik? Eğitimli, kıdemli, imparatorluk, lejyoner, acemiler var mı? Uf, hepsi de piyade ya. Neyse ölsünler bakalım en azından. Azıcık azalsınlar da. ha? Gel. Gel. Yakalayın lan şunları. Lütfen bak bu sefer yakalayın ha. Kuzeyden alacağım bu sefer. Çok canım sıkılıyor böyle görünce. Yakalayamadığımız görünce. Bunlar daha hızlı. 17 tane çapulcu bizden daha hızlı ya şu an. Hah. Hah, dağlık bölgeye geldi. Yakala olan. Hah, evet. Evet, hadi yanlış hareket. Oh be. biz canlı ele geçirmeye niyetim var aslında. Hocam hücum hiç affetmeyin. Hiç affetmeyin. Hücum, hücum, hücum, hücum. Zaten yokuş aşağı gideceğiz. Bunlar yokuş yukarı çıkacak. On bir savaş olacak şey yapacak dedim. Uzattım sonunda. Uzattık. Uzattım böyle. Bundan sonra. İnşallah dört kişiye kalırız da. Ya halletmiş oluruz. Zaten halihazırda bir kişiye verdik şeyi imparatorluk, memnene. Demledi ödünç asker yaptık. Oh! Kaçıyorsun zaten. Kaçanları çok şey yapmayacağız biliyorsunuz. Kaçanları zaten esir alamıyoruz. Bunu çabalmıyor. Şey ya. Oo. Nereden nereye kaçıyor bu? Ah kaçıyor. Arar, kaçma, kaçma. Oh. Öldüler herhalde. Bir kişi hayatta kalmış. Kaç kişi almışız? İki kişi al almışız yaralı. Elim bakalım şöyle. Oh, ha. Ödünç askerlerden üç kişi gitti, kaldı bir kişi. Tamam, ben de bunları Böyle şey yapıyorum mu? Hadi bakalım. Benim şeyim artıyor ya. Maliyeti mi artıyor ya? Birliğin maliyeti artıyor. Dürüst olacağım. Ölmek istemiyorsun. Adalet suçlarının cezasını... Bizi savaşçı olarak işe alır mısın? Böylece herkes istediğini de verir. Cezanı çekeceksin. Pes ediyoruz. ha? Oh. Oh be güzel. <gülüyor> Bir kişi de böyle yakalamış olduk. 8 kişi mi oldu? Kaç kişi oldu şu an? 11 kişi mi oldu yanımızda? Tamam. Tamam. En değerli envanter de yanlarında almışlar. E gidelim hocam o zaman piya yakına. E şeye gidelim. Şuraya gidelim. Aynen. Görev yapalım bari sonra. <gülüyor> Okey. Güzeldi. Tamam. O zaman bunu diyeceğiz. Adalet cezanı çekmeni gerektirir diyeceğiz. Teslim olmaları için. Bir önceki dönem azıcık şaşırdım yani. Ne oluyor ya falan oldum böyle. Altın değişimi bir. Can merhaba. Konuşalım seninle. Uzun zaman mı oldu? Çok da uzun tamam olmadı be. İyi adamlar bulabildim mi? Bulamadım mı? Ne diyorsun ya? Nasıl ya? Keslim eden askerler. Kesilmiş adamlara ihtiyacı olduğunu söyledi. Birliğine aldığın yediği amacı ve haydi. Ha. Tamam. 20'leri kaybedeceğim. Hayır naklet. 20'li ham kaybedeceğim. Tamam okeyiz ya böyle. Prestijim artık o neyse. Asker limitini aştın. Askerine geçici olarak elini tutmaya devam edeceksin ama bir süre sonra bilgini hızlıca terk edecekler. Acil yavaşlayacaksın emin misin? Evet. Çünkü şöyle yapacağız. Şununla konuşacağız. Hocam görev hakkında al bakalım. Bütün bu şerefesten hepsini alabilirsin. Ah. Ben bitti. Sadece 7 asker alakter Hayda. Tamam al. Al işte ödemen. 1456 mı? Oo. İyi. Refah. Ha burası buranın özellikleri. Anladım. O zaman HAN'a gidelim böyle bir de şunları da satalım. Tamam. İki silahlı imparatorluk tüccarı mı alayım? Silahlı imparatorluk tüccarı mı? Dur, ticaretleri şunları satalım ondan sonra yapalım. Süreyen demirciyi sal. Alazlanmış demirci kalsın. Mis. da buradan şey yaptık. Yine 3000'i çıktık. Harika. Evet değerli dostlarım, değerli haplarım çok teşekkür ederim e, Mountain Blade'in e, şu bölümüne kadar, şuraya kadar izlediğiniz için e, devam edecek. E, Tolga'nın maceraları devam edecek. Ben müthiş bir keyif alıyorum. Eski Mountain Blade günlerime geri döndüm. Eski zamanlara geri dönmüş gibi hissediyorum o yüzden o keyif alıyorum yani şu an. E, Likelerinizi, yorumlarınızı için şimdiden teşekkür ederim. E, açıklamalarda e, korku oyunumuzda dahil bir takım şeyler mevcut. E, kitap hakkında kit yazdığım kitaplar hakkında azıcık azıcık gelişmeler var. Yakında çok daha net haberler, güncellemeler duyarsınız. Ve sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.